Bugün 11 Kasım 2022 Cuma Venüs günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay kova burcundaki satürne uyumlu görünümde olacak İnsan ilişkileri ve sosyal kavramlarda başarılı olabileceğimiz bu saatlerde iş ve özel yaşamımızda güven ve istikrar sağlayabiliriz öğle saatlerinde ay retro hareketteki Mars'la birleşecek sabırsız ve dürtüsel olabileceğimiz bu saatlerde enerjimizi de kontrol etmemiz zorlaşabilir huzursuz ve stresli olabileceğimiz için iletişim sorunları kaza ve sakarlıklar da meydana gelebilir duygularımızın etkisiyle hareket edebilir rasyonel olmakta zorlanabiliriz bugün akrep burcundaki güneşle kova burcundaki satürn arasındaki dik açı etkinleşiyor Sorumluluklarımızla yüzleşip geçmişte yaptığımız veya yapmadığımız eylemlerin sonuçlarıyla da karşılaşabiliriz. Toplumsal düzen ve kuralların, otorite figürlerinin üzerimizdeki etkisi artabilir. Ruhsal ve bedensel kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Özellikle yaşlı ve hasta kişilerin dikkatli olmasında fayda var. İkizler burcundaki ay, öğleden sonraki saatlerde balık burcundaki Neptünle dik açıda olacak. Bu saatlerde daha duygusal ve hayalci olabileceğimiz için günlük işlerde de belirsizlikler ve karmaşalar oluşabilir. Sinir sistemimiz de hassas olabileceği için çabuk stres olabiliriz. Detaylı işlerde daha dikkatli ve temkinli olmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.